Sütlü incir tatlısı için malzemelerimiz 1 litre süt 1 fincan, 1 küçük kahve fincanı, toz şeker 2 çorba kaşığı dolusu pirinç unu 1 çorba kaşığı nişasta 12 adet incir Kuru incirler ve yarım pastak kekimiz gerekli üzeri için ise muhallebimizin sütlü incir tatlısı ya da muhallebi de diyebiliriz üzeri için iri öğütülmüş ceviz bir miktar toz tarçın gerekli bu kuru incirlerimi Önceden suda biraz beklettim, Iıkı, ılık suda yumuşağına kadar beklettim, kolayca öğütülebilmesi için. Şimdi rondodan geçireceğim, rondoda iyice öğüteceğim. <Gülüyor> Öğüttüğüm incirlerimin birazcık daha yumuşak kıvamlı olması için süt ilave ediyorum. Tekrar rondodan geçiriyorum. Bu sütlü incir tatlımızı muhallebimizi yaparken isterseniz toz şeker hiç katmayabilirsiniz. Sadece 12 adet incirin verdiği şekerle de tüketebilirsiniz. Ya da pirinç unu kullanmak istemiyorsanız 2 kaşık dolusu tam buğday unu da Kullanabilirsiniz. Yani hiç şekersiz ve 2 tatlı kaşığı tam buğday unu e, nişasta da kullanmayabilirsiniz. 3 e, yemek kaşığı dolusu tam buğday unuyla hiç şeker kullanmadan da gayet tatlı oluyor. Daha sağlıklı olsun istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. 2 kaşık dolusu pirinç unu. 1 kaşık dolusu nişasta, 1 küçük kahve fincanı, toz şekerimi ilave ettim, 1 litre sütü ilave ettim ve karıştırıyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya, dibinin tutmaması için karıştırmaya devam edeceğim. Aynı yönde karıştırmak tüm yemekler için önemli bir püf noktasıdır. Kaynadıktan sonra karıştırmaya biraz ara vereceğim. Kaynadıktan sonra ise öğüttüğüm incirlerimi içine ilave edeceğim, rondodan geçirip e, tabaklara servis edeceğim. Öğüttüğüm incirlerimi kaynamış olan Muhallebimin içerisine karıştırıyorum. Pürüzsüz hale gelmesi için rondodan geçireceğim. Evet, gayet güzel karıştılar. Bir iki taşım daha kaynatacağım. Yalnız bu muhallebimizin kaynama sırasında taşmamasına özen gösterin. Tencereden kaynama sırasında taşabiliyor ya da sıçrama yapabiliyor. Kaynarken kendinizi yakmamaya özen gösterin. Sıçrama yapabiliyor. En düşük ateşte kaynatıyoruz. Muhallebimi incirleri ekledikten sonra bir taşım daha 1-2 dakika kaynatacağım. Dibini de yakmamaya özen gösteriyoruz, sürekli karıştırarak dibini yakmayacağız. Evet, kaynayınca kısığa, kısık ateşe alıyorum. Kaynadılar. Bir iki taşım daha kaynatıyorum. Şimdi incirdeki besleyici maddeleri öldürmemek için biraz kaynatıp altını kapatıyorum. Şimdi tabakları servis edeceğim. Evet kaselerimizi aldık. Bir miktar 1-2 dilim pasta dilimi yani kek dilimi herhangi bir kek olabilir. Zevkinize göre tabanına yerleştirdim. Ve pişmiş olan muhallebimi içerisine ekliyorum. 2 kepçe kadar, 2,5 kepçe kadar koydum. Ve üzerine toz tarçın. Gerçekten çok yakışıyor. İncir ve tarçın ikilisi muhteşem. Tarçın seviyorsanız üzerine bolca tarçın koymanızı tavsiye ederim. İncir ve tarçın çok yakışıyor ve ceviz cevizle de birleşince harika oluyor. Bol cevizle çok beğeneceğinize eminim. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, bunu bebeklere de verilebilecek ya da çocuklara, bebeklere verilebilecek güzel bir tatlı muhallebi olarak düşünüyorum. İçine hiç şeker koymadan e, pirincini kullanarak e, nişasta koymayı, pirincini kullanarak tam buğday unu kullanarak hiç şeker kullanmadan şeker yerine kuru incirlerimizi ekleyerek gayet güzel bir bebek muhallebisi yapabiliriz çocuklarımıza puding yedirmek yerine incirli muhallebiyi verebiliriz böylece şeker glikoz şurubu gibi sağlıklı olmayan maddelerden çocuklarımızı uzak tutmuş oluruz afiyet olsun